Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 2020 siz sevgili aslan burçlarına ne gibi etkiler getiriyor? Hangi alanlarda şanslısınız? Hangi alanlarda daha dikkatli olmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim şimdi sizlere. E, 2020 yorumlarına geçmeden önce bana desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha çok içerik üretmek adına motive olduğumu da belirtmek isterim. Bu arada instagramdan opikusastroloji hesabımdan da beni takip alabilirsiniz. Evet bu videoda nelerden bahsedeceğim? Öncelikle önemli gezegenlerin hareketlerinden bahsedeceğim ve akabinde retrolardan daha sonra tutulmalardan ve en son olarak önemli tarihlerden bahsederek videoyu kapatacağım. Bildiğiniz üzere Jüpiter e, her yıl burç değiştirmekte ve her yıl bir önceki yılın Aralık ayından bir sonraki burca transitini yapmakta ve akabinde bir yıl boyunca o burçta seyir halinde. Dolayısıyla aslında biz yıllık yorumlarımızı Jüpiter'in hareketlerine göre konumlandırıyoruz bir yerde. Yani bir bakıma Jüpiter'in hareketi sanki o yılın enerjisini tamamen değiştiriyormuş gibi bir algı var. Aslında bir bakıma doğru. Ancak burada diğer gezegenlerin ay düğümlerinin, tutulmaların retrolarında etkileri oldukça büyük. Bu kapsamda Aralık 2019'da Oğlak burcuna geçecek olan Jüpiter'in yıl boyunca egemenliği hakim. Bu nedenle Jüpiter'in oğlak burcu transiti tabii ki bu yılın en önemli olaylarından birisi. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Jüpiter yay burcunda ve kendi yüceldiği konumdaydı. Ancak balık burcundaki Neptün ile yıl boyunca uzun bir süre yapmış olduğu sert açı Jüpiter'in şanslı etkilerini görmemizi engelledi. Jüpiter oğlak burcuna çok fazla rahat etmiyor arkadaşlar. Ancak yine de e, oğlak burcundaki zorlayıcı gezegenlerin yanına Jüpiter eşlik ettiği için biraz hayatımızdaki oğlak burcu temalarını temsil eden evlerde rahatlık yaşıyoruz. Bu yüzden e, en kötü Jüpiter bile en iyi Satürn'den iyidir diyerek e, Jüpiter'in haritalarımızda oğlak burcunu temsil eden alanlarda şans ve bereket dağıttığını belirtmek isterim. Şimdi siz sevgili aslanları bu nasıl etkileyecek? Jüpiter 6. evinize geçecek sevgili aslanlar. Bu da demek oluyor ki yıl boyunca sağlığınız oldukça iyi olacak. Özellikle 2019 senesinde yaşamış olduğunuz sağlık sorunları varsa, iş yeriyle alakalı problemler varsa, işlerinizi yoluna koymak ve organize olmak noktasında sıkıntılar deneyimlediyseniz, bu sene bu anlamda ne kadar çok çalışırsanız çalışın, ne kadar çok mücadele ederseniz edin sağlığınız biraz daha iyi olacaktır ve bu anlamda Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bunun yanı sıra birden fazla işle iştigal edebilir, birden fazla işle çalışabilir ve iş arkadaşlarınızla daha uyumlu, daha neşeli ve keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Yani gün içerisinde yapacağınız işler, yapmak istedikleriniz size çok keyifli aktiviteler gibi gelebilir. Sevdiğiniz işi yapabilirsiniz veya sevdiğiniz bir işe başlayabilirsiniz bu anlamda günlük koşturmaca içerisinde oldukça keyifli zamanlar sizi bekliyor sevgili aslanlar. Bu yılın bir diğer önemli gündemi ise Satürn'ün Kova burcu transiti biliyorsunuz Satürn bir burçta ortalama 2,5 yıl hareket eder ve geçtiğimiz yıllar boyunca Satürn Oğlak burcundaydı. Ve haritalarımızda Oğlak burcunun temsil etmiş olduğu alanlarda özellikle 2019 başta olmak üzere zorluklar yaşadık çünkü 2019 senesinde Güney Ay Düğümü de Oğlak burcunda yer aldı ve Plüton'la beraber zaman zaman sert görünümler gerçekleştirdiler. Bu yıl içerisinde Satürn Kova burcuna geçiş yapıyor ancak geçiş yaptıktan kısa bir süre sonra retro harekete başlayacağı için tekrar yıl sonunda Oğlak burcuna geri dönüş yapacak. Dolayısıyla sadece Mart ila Temmuz arası arasında Satürn'ün Kova burcu transitine şahitlik edeceğiz. Satürn'ün kova burcu transiti tabii ki siz sevgili aslanları biraz farklı alanlarda zorlayabilir. Çünkü kova burcu sizin 7. evinizi temsil ediyor. Yani tam karşınızda bulunuyor. Bu da demek oluyor ki özellikle Mart ile Temmuz aralığında ikili ilişkiler anlamında yaşamış olduğunuz zorluklar, emek ve çaba sarf etmeniz gereken durumlar. Belki de evlilikle, sorumlulukla veya ortaklıkla ilgili gündemler aslında 2021'in fragmanı diyebiliriz. Bu noktada birçok Aslan Burcu'nun bu aralıkta veya 2021'de evlilik müjdesi verebileceğini söyleyebilirim. Çünkü Satürn aynı zamanda 7. evde evlilik getirir. Evlilik aynı zamanda biliyorsunuz sorumluluk, emek ve çaba demektir. Bu kapsamda çok daha... Eğlenceli tarafını bize yansıtmayabilir yaşarken. Dolayısıyla Satürn 7. evinize ciddiyet getireceği için birçok aslan da, özellikle 2021'de evlilikle ortaklıkla ilgili konularda sınanabilir ve bu kapsamda bir takım fedakarlıklar yapması gerekebilir. Zaten Mart ile Temmuz arasında yaşamış olduğunuz yenilikler size Satürn'ün kova burcu transitini biraz olsun izah edecektir diye düşünüyorum. Bir diğer önemli gündem ise 5 Mayıs'ta ay düğümlerinin aks değiştirmesi olacak. Biliyorsunuz ay düğümleri bir gezegen değildir, bir noktadır ve sürekli olarak geriye doğru hareket ederler. Özellikle 2017-2018 döngüsünde burcunuzda bulunan ay düğümlerinin zaten ne demek olduğunu e, siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Bu anlamda zorlandığınız birkaç seneyi zaten e, geçirmiş oldunuz. Şu an ise Kuzey Ay düğümü yengeç burcunda, Güney Ay düğümü ise Oğlak burcunda ve 5 Mayıs tarihinde Ay düğümleri yengeç oğlak aksından ikizler yay aksına geçiş yapacak. Bu geçiş özellikle sizin 11. ve 5. evinizi etkileyecek sevgili aslanlar. Bu da yaratıcılık, çocuklar, hayallerinizi gerçekleştirme. Topluluklar önünde kendinizi ifade etme, belki sahne sanatlarıyla ilgilenme, belki riskli bir yatırıma girme, belki kalabalık ortamlarda bulunma gibi daha çok bireysellik ve sosyallik dengesi üzerinde duracağınız karmik etkileri gösteriyor. Bu anlamda aslında Mayıs ayından itibaren sınavınız topluluklar önünde bireysel yeteneklerinizi ön planına çıkarmaktır. Aslında siz sevgili aslanlar bu konuda yeteneklisiniz çünkü... Her zaman özgüvenlisiniz ve birçoğunuzun sanata ilgisi var biliyorum. Sanatsal birçok becerileri olduğunu biliyorum Aslan Burçları'nın bilhassa sahne sanatları ve tiyatro ile ilgili. Bunu toplum önüne çıkarmak, bunu belki de insanlara duyurmak için oldukça güzel bir fırsat olabilir. Bunu kendiniz isteyerek yapmayabilirsiniz. Hayat yolculuğunuz size ne getiriyorsa bu yönde zaten tutulmalar döngüsü ile beraber yeni deneyimler yaşıyor olacaksınız. Evet e, 2020 yorumlarında bahsetmek istediğim diğer bir konu ise retrolar. Biliyorsunuz e, Merkür yıl boyunca birkaç defa e, muhtelif burçlarda retro konumda oluyor ve retro hareketini yapıyor. Mer Merkür retrosuna hepimiz aşinayız ve her sene gerçekleşen bir retro hareket. Ancak e, özellikle bu sene gerçekleşen ve her sene gerçekleşmeyen iki tane retrodan bahsetmek istiyorum. Birincisi Mars retrosu, ikincisi ise Venüs retrosu. Biliyorsunuz 2019 yılı boyunca Mars ve Venüs Retrosu yaşamadık. Özellikle 2018 senesinde yaşamış olduğumuz Mars ve Venüs Retrosu bir takım sıkıntıları beraberinde getirmişti. Bilhassa 2018 yaz aylarını bir hatırlamanızı tavsiye ediyorum. Burada sıkıntılı, kasvetli, harekete geçemeyen ve bir şekilde durağan kalan bir yaz geçirmiştik. Bu sene de bir benzerini deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Mars Haziran ayından itibaren Koç burcunda ilerlerken Eylül ile Kasım aralığında retro konumda olacak. Dolayısıyla özellikle girişimde bulunmak istediğimiz alanlarda Eylül ve Kasım aralığını tercih etmeyeceğiz. Haziran'dan Eylül'e veya Kasım'dan aralığa kadarki dönemi tercih edeceğiz. Koç burcu sizin 9. evinizi yönetiyor. Bu da özellikle Eylül-Kasım aralığında seyahatleriniz, eğitim planlarınız, yurt dışı planlarınız ve yabancı dille ilgili yaşanabilecek bir takım sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Yani yeni bir eğitime başlamak, kişisel gelişiminizle alakalı bir yol çizmek adına verilecek kararlar için Eylül ile Kasım aralığı doğru bir zaman aralığı değil sevgili aslanlar. Bunu göz alarak karar verirseniz ve başlangıçlarını buna göre yaparsanız daha doğru olacaktır. Bir diğer retromuz Venüs retrosu. Venüs... E 13 Mayıs ila 25 Haziran aralığında İkizler Burcu'nda retro olacak. Bu da özellikle eski arkadaşlıkları hayatınıza getirebilir. Çünkü 11. evinizde gerçekleşecek bu Venüs retrosu. Aynı zamanda hayallerinizi gerçekleştirmek için çok fazla ütopik hayaller kurmamanız gerektiğini ve bu e, tarih aralığında sanatla alakalı, güzellikle ve kadınlarla alakalı konularda yeni girişimler başlatmamanızı tavsiye ederim. Özellikle sanatsal mese meseleler de Venüs eğilintilidir ve genelidir. Ay düğümlerinin size verdiği mesaj akabinde yeni bir girişim başlatmak isterseniz özellikle 13 Mayıs ve 25 Haziran Aralığı dışındaki günleri tercih etmelisiniz sevgili aslanlar. Bu venüs retrosu 2012'nin yaz aylarında yaşamış olduğumuz retroya benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla neler yaşayabileceğimizi öngörmek adına şöyle bir 2012'nin yaz aylarına bir geri dönüp bakın derim. O dönemde neler yaşamıştınız? Özellikle ikili ilişkiler, yanlış anlaşılmalar, arkadaşlıklar, hayallerinizi gerçekleştirme noktasında ne gibi tıkanıklıklar yaşamıştınız? Bunları bir tekrar gözden geçirin bakalım. Bu senede bahar ve yaz aylarının başlangıcında bu retroyu deneyimliyor olacağız. 2020'ye değinmişken tutulmalara değinmesek olmaz. Zaten ay düğümlerinin ve yılın akışını tutulmalar belirliyor olacak arkadaşlar. Bu sene çift ruhlu bir sene çünkü hem Yengeç Oğlak aksındaki tutulmalar hem de ikizler Yay aksındaki tutulmaları aynı sene içerisinde deneyimleyeceğiz. Öncelikle 10 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nda bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Yengeç Burcu'nun 19 derecesine gerçekleşen bu tutulmayla beraber özellikle geçmiş bilinçaltınız, Kayıplarınız, eski konular ve sizi rahatsız eden konularla alakalı bir arınma ve bir izolasyon dönemine girip bazı kararlar vereceğinizi gösteriyor bu tutulma. Bu tutulmayla beraber kenara çekilip düşünmek, şapkanızı önünüze koyup neler yaptım ve neler istiyorum şeklinde bir sorgulama yapmak isteyeceksiniz. 5 Haziran tarihine geldiğimizde ise 15 derece yay burcunda bir ay tutulması meydana geliyor. Bu ay tutulması ise... Sizin beşinci evinizde meydana gelecek. Bu da e, aslında oldukça kapsamlı bir ev. E, çocukları olan bir aslan burcuysanız bunlarla alakalı bir e, gündem ortaya çıkabilir. Hayattan aldığınız keyif, hayata kattığınız tat. Günlerinizi neşeyle mi, keyifle mi, melankoliyle ile mi geçiriyorsunuz? Bunların sorgulaması. Bireysel yeteneklerinizi ne şekilde dışarıya vuruyorsunuz? Kendinizi hangi konularda mutlu edebiliyorsunuz veya hangi konularda yetiştirebiliyorsunuz? Bunları sorgulayacaksınız ve hayatta mutlu olmanın yollarını aramak adına bir takım kararlar vereceksiniz. Özellikle... Kısa süreli bir flörtünüz, bir gönül ilişkiniz varsa da bununla alakalı bir karar evresine geçiş yapıp belki de ilişkiyi sonlandırabilirsiniz veya yeni bir ilişki başlangıcı da aynı zaman içerisinde mümkündür. 21 Haziran tarihine geldiğimizde ise 0 derece yengeç burcunda bir güneş tutulması bizi karşılıyor. Bu yine sizin 12. evinizde ancak derecesine bakarak belki de 11. evinizde olabilir ona dikkat etmenizde fayda var çünkü 0 derecede yani başlangıç derecesinde. Bu güneş tutulması hem sıfır derecede gerçekleşmesinden dolayı hem de bir yeni ay olmasından dolayı güçlü başlangıçları temsil ediyor. Yani içsel anlamda oldukça yenileneceğiniz, oldukça aranacağınız, tabiri caizse pisliklerinizden aranacağınız ve sıfır kilometre bir şekilde... Yaz aylarına giriş yapacağınız bir enerji söz konusu. Bu özellikle eski hesapların, bilinçaltı travmalarının, geçmişle alakalı çözülemeyen konuların çözümlenmesinden sonra yeni bir siz ve yeni bir döngüyü işaret ediyor. 5 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Oğlak Burcu'nda son ay tutulmamızı yaşayacağız. Oğlak Burcu'nda yaşanan bu ay tutulmasıyla beraber... Özellikle iş hayatınızla alakalı son bir buçuk yıldır yaşamış olduğunuz sıkıntılar varsa veya düzensizlikler varsa artık bunların son evresine geliyorsunuz ve bununla beraber sağlığınızla alakalı yeni gelişmelerde ortaya çıkabilir. Belki de bir tedavinin sonuna gelebilirsiniz. Bunun yanı sıra iş arkadaşlarınız, günlük temponuz, sorumluluklarınız noktasında da artık bazı şeylerin sonlanması gerektiğini bilincine varıp bu noktada gerekenleri yapmaya başlayabilirsiniz 5 Temmuz itibariyle. Çünkü artık oğlak ve yengeç aksının son tutulmasını yani 6. evinizdeki son tutulmayı yaşayacaksınız sevgili aslanlar. 30 Kasım tarihine geldiğimizde İkizler Burcu'nda bir ay tutulması bizi karşılayacak. Bu da İkizler Burcu'nun ilk tutulması olacak. İkizler Burcu'nda meydana gelen ay tutulması... Sizin 11. evinizi etkileyecek. Dolayısıyla bu noktada sosyal ilişkilerinizi, sosyal çevrenizi, arkadaşlıklarınızı Hedeflerinizi ve hayallerinizi ne noktada gerçekleştirdiğinizi, kariyer, ünvan ve gelirlerinizi değerlendirmeye tabi tutacaksınız. Bu noktada belki bir takım arkadaşlıklar sınavdan geçebilir. E, sosyal ilişkilerinizde değişiklikler yaşanabilir. Örneğin e, sosyal çevreniz değişebilir, yeni bir çevreye girebilirsiniz. Eski arkadaşlıklarınızdan ve eski çevrenizden e, duygusal bir kopuş yaşanabilir. Çünkü burada baz aldığınız konu, Mevcut çevrenizin sizin hayallerinize, sizin vizyonunuza ne derece katkısı olup olmadığı olacak. Bu noktada bunu değerlendirirken bir takım arkadaşlıklarda kopmalar yaşanabilir. Veya haritanızın almış olduğu etkilere bağlı olarak bazı dost kazıkları da dost yenebilir. Özür diliyorum. Dolayısıyla gerek kendi isteğiniz olsun, gerekse... Çevresel koşullardan kaynaklı olsun şöyle bir sosyal çevrenizi gözden geçireceksiniz ve özellikle 5 ve 11 aksında başlayan ay tutulmaları ve güneş tutulmaları ile beraber hayallerinizi hayata geçirebilmek adına gerekli kişilerle kontak kurup gerekli yerlere başvurular yapabilirsiniz sevgili aslanlar. 14 Aralık tarihine geldiğimizde yay burcunda bir güneş tutulması bizi karşılayacak. Yay burcuna gerçekleşen bu güneş tutulması köklü başlangıçları temsil ediyor aslında. Biliyorsunuz güneş tutulmaları etkisi büyük yeni aylardır. Bu tutulma ise sizin 5. evinizde meydana gelecek. Birçok aslan eğer yalnızsanız aşk, çocuk haberi, yeni ve heyecanlı projeler haberi alabilir. Oldukça sizi heyecanlandıracak o çocuksu neşenizi tekrar getirecek güzel başlangıçlar bekliyorum özellikle dediğim gibi birçok aslan bebek haberi alabilir birçok aslan kendi projelerini kendi yeteneklerini hayata geçirmek adına yeterli desteği görebilir çevresinden sanatsal meselelerle alakalı da güzel başlangıçlar olabileceği gibi riskli yatırımlardan da belki güzel kazançlar elde edebilirsiniz ancak eğer dediğim gibi Hayatınızda aşk yoksa e, ani bir şekilde hayatınıza aşk giriş yapabilir veya bunun yanı sıra evli bir Aslan burcuysanız artık evliliğinizde e, daha çok mutlu olacağınız aktivitelere yer verecek, daha çok eğlenmek için daha çok ...kendinizi mutlu etmek için bir şeyler yapmak isteyeceksiniz ve bunun kararı ile beraber aslında 2020'yi kapatacaksınız sevgili aslanlar. Yani güzel bir kapanış yapıyorsunuz, eğlence anlayışınız, sizi mutlu eden şeyler, hayatınıza girecek heyecan... Ee, ve bununla beraber getireceğiniz yaşam enerjisi bunların farkına varacaksınız. Yani bunu nasıl sağlayabilirim? Ee, daha mutlu nasıl yaşayabilirim? Çocuksu enerjimi üzerime nasıl çekebilirim? Gibi sorgulamaları yapacağınız olaylar silsilesiyle karşılaşabilirsiniz. Sevgili aslanlar. Evet tutumalar da bizi bu şekilde etkilerken son olarak birkaç önemli tarihten bahsetmek istiyorum. Tabii ki her yıl birden fazla önemli tarih var ve bunlara yeri geldikçe değiniyorum videolarımla. Ancak şöyle bir 2020 uzaktan baktığım zaman Özellikle dikkatimi çeken ve paylaşmak istediğim birkaç tarih olacak. Bunlardan şimdi hızlıca bahsedelim ve size ne gibi etkiler olacak bunlara değinelim. Öncelikle 12 Ocak 13 Ocak günlerine değinmek istiyorum. 12-13 Ocak günleri oldukça sıra dışı. Belki de bu yılın en önemli günlerinden birisi. Çünkü satürn plüto kavuşumu meydana gelecek ve bu özellikle... Bu zamana kadar hükümranlık süren birçok şey tehdit altına alıyor. Burada kimin neye ne kadar emek verdiği, kimin neye ne kadar çabaladığı ve neyi hak ettiğinin aslında bir sonucu gerçekleşecek. Dolayısıyla satürn-plüto kavuşumuyla beraber haritanızdaki oğlak burcu temaları Tekrar bir sorgulanacak sevgili aslanlar ve 13 Ocak'ta bu kavuşuma Güneş ve Merkür değişik edecek. Şimdi Oğlak burcu sizin altıncı elinizi temsil ediyor. Bu noktada iş hayatınızla alakalı günlük rutinleriniz ve sağlığınızla alakalı neye ne kadar yatırım yaptınız, neye ne kadar emek verdiniz ve bunun karşılığında neyi hak ediyorsunuz? Bunların şöyle bir sorgulamasını yapacağınız köklü değişimler sizi bekliyor. Eğer sağlığınızda bu noktada iyi, yaptı, iyi yatırım yaptıysanız belki bunun karşılığını alabilirsiniz. Ancak bu noktada kötü yatırımlar yaptıysanız belki bir sağlık problemiyle karşılaşabilirsiniz. Bununla beraber iş hayatınızda belki çok fazla emek veren, çok fazla çabalayan ancak bir türlü istediği neticeyi ve randuman alamayan biriydiniz. Burada hak ettiğiniz şeyler artık size gelecek. Belki çok ciddi bir terfi alacaksınız. Belki başka bir iş görüşmesinde hak ettiğiniz mevkiye ulaşacaksınız. Belki iş arkadaşlarınızla problemler yaşıyordunuz ve bir türlü kendinizi anlatamıyordunuz. Bu noktada da adaletin yerini bulacağı, güzel gelişmeler yaşanacağı benziyor. Sevgili aslanlar, özellikle günlük rutinleriniz, sağlığınız ve iş arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız noktasında kalıcı ve köklü bir değişim sizi bekliyor olacak. Bir diğer önemli tarih 5 Mayıs tarihi. 5 Mayıs tarihinde ay düğümleri aks değiştiriyor ve yengeç oğlak aksından ikizler yay aksına geçiyor. Bu da artık sizin yaşayacağınız tutulmaların 6. ve 5. 12. evinizden çıkıp 5. ve 11. evinize geçiş yaptığını göstermekte. Dolayısıyla bu alanlarda bir takım değişiklikler yapmanız gerekecek, bir takım tamirler yapmanız gerekecek sevgili aslanlar. Evet 2 Temmuz tarihine geldiğimizde ise Plüton-Satürn kavuşumuna Jüpiter eşlik ediyor. E, bu da özellikle 6. evinizle alakalı güzel ve bereketli bir başlangıcı temsil eder. E, belki bir iş değişikliği, belki bir terfi, belki sağlık sıkıntısı çeken bir aslan burcuysanız bu alanda şifalar e, bulabilirsiniz. Özellikle psikolojik sıkıntıların altında yatan nedenleri e, bulup bu anlamda destekler görebileceğiniz bir dönem olacaktır. 2 Temmuz tarihi oldukça şanslı ve bereketli ve hayatınızda yeni başlangıçları tetikliyor olacak. 21 Aralık tarihinde ise Satürn-Jübiter kavuşumu var. Ee, yine 6. evinizde. Yani bu sene... Oğlak Burcu'nun temsil etmiş olduğu 6. evinizde köklü bir yenilik var sevgili aslanlar. Belki uzun süredir devam ettiğiniz bir işinize son verebilirsiniz. Belki emekli olabilirsiniz. Belki sağlıklı yaşama geçebilirsiniz. Belki bu sene hayatınıza sporu sokabilirsiniz bir rutin olarak. Veya sağlıkla alakalı bir gündeminiz olabilir ve burada özellikle 2 Temmuz ve 21 Aralık günlerinde bu alanlara şifa enerjisi geliyor. Sağlıkla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız bunların çözümleneceği iş hayatınızla alakalı bir sorun yaşıyorsanız bunların artık lehinize ve bereketli bir şekilde çözümleneceği bir süreç yaşayacaksınız. Oldukça güzel bir yıl sizi bekliyor. Günlük rutinleriniz değişecek. Kendi yeteneklerinizi ortaya koymak isteyeceksiniz ve çevrenizi bu yönde değiştirmeye karar vereceksiniz sevgili aslanlar. Evet, benim anlatmak istediklerim 2020'ye dair bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Desteklerinizi göstermek adına kanalıma abone olursanız, videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız ve aşağıda 2020'de neler yaşamak istiyorsunuz? 2019'da ne gibi gündemler sizi bekledi ve 2020'de neler yaşıyorsunuz? Bunları paylaşırsanız çok sevinirim. Bol, bereketli, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir 2020 diliyorum sizlere. Hoşçakalın.